Merhaba arkadaşlar. Hayatın matematiği var mı? Ve var ise hayatın matematiği okunabilir mi? Gerçekten de kainatın müthiş bir sistemle var olduğunu belki birçoğunuz biliyorsunuz. Yani o hani tesadüfi karşılaşmalar zannettikleriniz, tesadüfen buluşmalar, ilişkiler, evlilikler... Şu kişinin ya da işte bir kişiyle arkadaş olmak ya da bir kişinin oğlu kızı olmak. Hiçbir tanesinin tesadüf olmadığının bir matematiği var arkadaşlar. Karşılaştığınız olaylar, başınıza gelen çeşitli durumlar, her bir tanesi. Hatta yaşadığınız duygular, bedeninizdeki rahatsızlıklar, sorunlar, düşünceleriniz, duygularınız ve ifadeleriniz, tüm kelimelerinizin her bir tanesinin müthiş bir matematiği var ve bunlar sizin bir yerde yansımanız olarak sizden yansıyorlar hayata. Yani sizin içerinizden zaten böyle bir potansiyel olduğu için sizden çıkabiliyor ve bir yerde siz bir hayat aynasının içerisinde tam da kendinizi, hayatı seyretmenin içerisindesiniz. İşte bunların bir matematik algılamasını ...farkındalığını birlikte yapacağımız... ...bir çalışma başlıyor. Bu... ...hayatın matematiğini okuma çalışması. Nasıl ki... ...bu hayatta en önemli şey... ...okumak... ...onun için oku diye başlıyor... ...Kur'an... ...birçok... ...felsefenin... ...inancın ve anlayışın... ...en önemli şeyi bir şeyi anlamak... ...idrakine varabilmek üzere önce okumanın... ...gerekliliği... ...ve... Kendini bilmenin hayatı ve kendini okumaktan geçtiği ve kendini bile okuyabilmenin bir alfabesi olduğunun bir çalışmasına başlıyoruz. Hayırlısı ile kısmetse 22 Kasım'da bu çalışmaya başlayacağız. Kiminiz bunu canlı olarak online evlerinizden yapacaksınız. Kiminiz ise daha sonradan bu çalışmayı seyredebileceksiniz. Birkaç hafta devam edecek bu çalışma ve bununla ilgili zannediyorum kendi Whatsapp grubumda olan arkadaşlara direktman bilgilendirmeleri şu anda yapılıyor. ya da Yapılmıştır. <gülüyor> Ama her şey an içinde ya. Biz onu zamanda görüyoruz ve algılıyoruz. Bu çalışmanın içerisinde İfadelerinizin, kelimelerinizin, sözlerinizin ne anlama geldiğini, o sözleri söylerken aslında nasıl bir potansiyelle ifade ettiğinizi, kendinizi ve başka insanları dinlerken, ağzından çıkan kelimelerle nasıl bir kader yarattığınızı görmek ve bu görü içinde alfabesini okumak. Bedeniniz, bedeninizdeki duruşunuzdan, rahatsızlıklarınızdan, yaşadığınız çeşitli bedensel, fiziksel sorunlara ya da durumlara göre kendinizi seçtiğiniz hayatı ve kaderi okumak, duygularınızın, duygusal dalgalanmalarınızın içeriği, nedeni, sebebi, beden, hayat ve kader oluşumu ile ilgili matematiğini okumak, rüyaları okumak, rüyaların dilini okumak ve Rüyaların matematiği ile olayların matematiği arasındaki bağlantıları kurmak. Ve geliştikçe, ilerledikçe olay rüyası ve ruhsal rüyaları bir görerek bir okuyabilme ile ilgili. Onun dışında yaşadığınız haller, durumlar. Herhangi bir olayın başınıza neden geldiğini, o olayın içerisinde, o mekanın içerisinde mekanı okumak. Mekanın size neler anlattıklarını, mekandaki bir hastalığın, sorunun, durumun size neler anlattığını, bunların alfabesini görmek. Ya da yaşadıklarınızın bugüne kadar aile içerisinde, aile modelleri içerisinde neden bu anne ve babayla buluştuğunuzun, kardeşlerinizin, kardeş seçimlerinizin, evet doğru dürdüğünüz seçimlerinizin sebepleri ve bugüne olan etkileri, İlişkileriniz, bu ilişkilerle ilgili ekstradan daha yoğun bir çalışmamız olacak. Nelerle tamamlanıyorsunuz ve o tamamlandıklarınızın da aslında şu anda bir matematiği ve eğer bugüne kadar yaşadıklarımızı olanı okuyabiliyorsak, hayatı, dünyayı, dünyada olanları, dünyanın seyrini doğru bir matematiksel sistemle okuyabiliyorsak, işte artık, yeniyi yeniden şekillendirebilmek ve inşa edebilmek için çok önemli bir veriye sahip oluyoruz. Yani biz anı okuyabiliyorsak, hayatı okuyan anı okur, İşte o zaman an içerisinde yepyeni yaratımlar yapabilecek bir güce ulaşabiliyoruz. Burada belki de binlerce, şu anda bireysel danışmanlık isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız var ve bunlara tabii ki yıllar içerisinde belki sıra gelebilecek, belki gelebilecek. Tabii ben elimden geldiğin kadar ne kadar hani onlara bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde yardımcı olmaya çalışsam da doğal olarak her bir tanesine yetişemeye biliyoruz ya da Ancak videolarla onlara belli aktarımlar yapabiliyoruz. Onun için bu tip yaptığımız atölye çalışmaları sizler için çok faydalı ve çok iyi olacak ve bunlardan faydalanın. Hayatı okumayı öğrenen kendi hayatını, kendini belki sorun zannettiği konuları daha iyi görecek, anlayacak ve daha iyi anladığında da çözüm kendiliğinden gelecek. Birçoğunuz hayat hediyesinin yani bir kitap gibi size hediye edilen bu hayatın dilini bilmediğinizde çözümlerden belki de yoksundunuz. Oysa ki şimdi çözüm var. Hayatı doğru okuduğunuzda çözüm kendiliğinden ortaya çıkacak. Ve biz bugün sizlere bu hediyeyi sunuyoruz. Gelin hayatın matematiğini birlikte okuyalım. Bunlarla ilgili arkadaşlarım Herhalde web sitelerinde mi duyurulacak bunlar? Nasıl yapacağız? Ee, evet, web sitelerinde vesaire duyurulacak. Özellikle e, Instagram'dan herhalde duyuru da yapacaklar bu hafta içi ya da siz yapmış olabilirler. E, oralardan e, bilgi alın. Nasıl bir sistemle yapılacak? Zannediyorum 4-5 hafta pazar günleri olacak bu ama illa da e, 4 haftaymış şimdilik ama Tabii bizim çalışmalarımız bazen esneyebiliyor, yetişti yetişmedi ya da saatler ona göre biraz uzayabilir. İsteyen dediğim gibi bunu e, o anda canlı bize yapacak. Vakti uymayanlar da daha sonradan belli bir vakte kadar yapabilecekler. Ve bu yıl sonuna kadar bu çalışmayı isteyenler istediği zaman e, tabii ki onlara verilen süre zarfı içerisinde seyredebilecekler. İnşallah hepimize fayda getirir, faydalı olur, bütüne katkılı olur. Biz... Hayatı doğru okudukça hayatın akışı ve ritmiyle buluşmamız kolaylaşacak. Hayatın ritmiyle buluşan olalım. Sevgilerimle görüşme dileğiyle.